Güzel rengini Dünyam, bir Kirlettik biz her şeyi Dünyam, dünyam Söz düzelecek her şeyi Leydimi sevdiklerim ölmezdi, nasıl olsa öyleydi. Hayatı izme, her gülerek samdi Bu evrenler gelse Gelecek zaman büyüyecek Biz gölgede kalsak da Minya gelerek